Karım yanımda kaliteli hepsi Toplanı biçeriz Pepsi Nasılmış Messi Westflow üstünde İsa Messi Çekilir tesbih kafa iki misli Ya zaman böyle? böyle Anlamlı şarkılar Bana hiç imkan vermiyor şartlar Tanı yeni yüzler Geçmişim patlar mı? Beseye boş keke kelepçe patlar Sallanır boynumda elmas kolyem Yaparım müzikte eylem Değişir birden kariyerim Şirketim olsa tomarla para yerim ara Beni yalan olur gelirim kırıp da bariyer ya <gülüyor> Çıkarım sokağa belimde grotlar istemem onları asla hiç Parada takılı kalır, amcalar peşimde kelepçe kolunda Yazılır şarkılar mahkeme yolunda Hakimler kırıyor kalemi sonunda Yatıyom beş sene hapiste sonuçta Kafama takılı tonlarca sorun var Tarafım belli taksayı tombi Kolumda elmas katlı roli roli Kafamız dünden dünden. iyi mi? Kapımda polis bekler beni iyi 7-24 Kullaklığına bir festival Çekerim ayına resti lan Rüzgarım sana sert esti Kralıyosun yolunda testiha Yedi yirmi dört Kulak büyüme festival Dökerim Alayım adre festival sert estiha. Biri bugün yüzüm yine kan Bizi yine an o zaman var sana Lan mısır gibi şarkı ekiliyor tarlada Balık gibi manitaya atılıyor ortalar Karışıyor ortalık kapı yine Mars Yüklen keke bir de tetiğine bas Üstümüzde gözler rest son gaz Kumar gibi hayat kuba maçı az Köşe başı kankalar sinyalde Atılıyor voltalar mahallemde Basit kafiye tutar kekep bir de 10 lira 5 kişi düz markette Ya 7-24 kulaklığına bir festival Çekerim alayınlar res. Lan rüzgarım sana sert esti Bak kırılıyor su yolunda testi Ha ya ya ya Karışıyo ortalık Kafa yine, Yüklen, Bir de, yine Müjde, es, o, Mars Yüklen keke Bide tetiğine Mars Ya Üzde yüzde Eskongaz Mart gibi hayat Bu boğaça az Ya